Bugün 18 Haziran 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, titiz ve dikkatli enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Başak Burcu'ndaki ay, Oğlak Burcu'ndaki Plütonla üçgen açı yapacak ve 6.54'te boşluğa girecek. Derinleşen duygu ve sezgilerle içe dönebilir, önem verdiğimiz hedeflerimize odaklanabiliriz. Günün geri kalanını organize edebilir, iş, kariyer ve ayrıntılı hesaplarla ilgilenebiliriz. Ay 11.53'ü de terazi burcuna geçecek. Günün geri kalan bölümünde motivasyonlarımız değişirken, sosyal konular, ilişkiler, estetik ve sanatsal kavramlara yönelebiliriz. Öğle saatlerinde ay ile balık burcundaki jüpiter arasında oluşacak sert açı, duygularımızda aşırılıklara ve bazı kontrolsüz tepkilere neden olabileceğinden dikkatli olmalıyız. Fazla alıngan olmamak ve olaylara geniş bir perspektiften bakmak faydalı olabilir. Akşam saatlerinde Terazi burcundaki Ay ile Aslan burcundaki Mars arasında oluşacak olumlu açı enerji ve motivasyonumuzu arttırarak bize destek olabilir. Özel ilişkiler ve kişisel yeteneklerimizi ifade etme alanlarında daha cesaretli ve hevesli davranabilir, spontane kararlar alabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.